27 Temmuz 2021, Manisa, Alaşehir, Örnekköy'deyiz. Örnekköy'deyiz. Yanımızda Öner Özen. Evet. E, rekor gübre yaprak gübresi ürünümüzden, e, yonca tarlalarında. Bu sene 2 aydır kullanıyoruz. İki aydır kullanıyorum. E, Ömer Bey, burada e, 30 dekar yerinizde kullandık. Evet. Öncelikle bunun çeşidi nedir? Kaç yaşında yoncamız? Bu yoncamız 1,5 yaşında. 1,5 yaşında. 2 aydır rekor gelişimi kullanıyorum. Rekor gübre yaprak rekor gübresi. Rekor gübre yaprak gübresi kullanıyorum. Neler ee, gördük? Neler gördük? Pakette biraz yükselme gördüm. Mesela 30 dekarda kaç alıyorduk? 30 dekarda 500-550 aldık, 630-680'e kadar çıktık. Yani 550'den 680'e kadar çıktık. Evet. Ee, şu an kaçıncı biçimdeyiz? Şu an 4. E, biçim. 4. Biçimde, biçimde yapacağız. Biçiz. Evet. Ee, şimdi burada iki yan tarafımızda... Amca yerleri var. Aynı, aynı, aynı gün. Aynı gün Evet. Aynı yaşta. Şu aynı yaşta. Şöyle ekranda görülüyor. buraya yakın. Şöyle gösterelim. Şu izadan. Siz devam edin. Biçimimiz aynı gün. Paket hepsini aynı günde biçtik. Onun yoncası kısa, bizimkinde bayağı boy var. Yani e, şu an zaten en zor dönem. En zor, zor dönem mı? çok sıcak bir havada bu şekilde. Sıcak yani, havaların çok sıcak olması durumunda bile. Ayı güzel olabilir. Şu an boyu evet. güzel. Şu an ne kadar diyelim? Şunun boyu şöyle 1, 2, üç aşağı evet. yukarı 70 evet, santim. 70 santim var, evet. Ee, burada tabii ki. Damlama sulama, sistemim Damlama, da, sulama sistemimiz var. Bu taraflarda fıskiye, fıskiye sistemi var. Evet. Peki gübreleme anlamında? Farklı bir gübreye verdik mi? Şu Gü on, farklı şu bir gübre biçimde? vermedik. Hayır. Bu son biçim sadece rekor gelişimi kullandım. Rekor gübre Başka rekor kullandı. kullanmadım. evet. Ee, şöyle gidelim biraz daha ileri doğru. Gösterelim. En azından şu çiçeklenme evet. vesaireyi. Şöyle kardeşlenmesi. Kardeşlenme Şimdi... de biraz fark etti. Şimdi e, aynı zamanda şöyle. Yakından da bakarsak evet. şu çatallanmamız da. Yani boydan ziyade bu çatallanma da güzel. Evet. Yaprak e, kalitesi konusunda boruk güzel. E, e, boru kalınlığı konusunda ne diyebilirsiniz? Nasıl? Yani şu yonca'nın kalınlık konusunda boruk kalınlık konusunda. E, şöyle, havalar çok sıcak bundan bundan önceki biçim biraz daha kalındı. Biraz daha kalındı ama kalite havalar, olarak kalite olarak bu da iyi. Peki e, yan komşularımız ne yorum yapıyor? Yan komşularımız devamlı beni burası Devamlı eleştiriyorlar. Senin yonca farklı. Sen bizden fazla paket alıyorsun. Sır gibi saklıyorsun Sır yani. gibi saklıyor şu anda. <gülüyor> Ama tabi burada böyle yapmamak lazım. Evet, ee... şimdiden sonra büyük bir ihtimal onun öteki arkadaşlar da kullanacaklar. Onlar da an... arkadaşlar. Şöyle gösterelim mireli doğru. Arkadaşlarımız var. Ee, gördüğünüz Kullan. gibi şu tarafta fıskeler evet. var. Sağ tarafa doğru gösterirsek. O fıskelerin olduğu yerde. Fıskeli yerler, amca, amca burası benim. Ayrı bir yer, evet. bu tarafta aynı şekilde. Bu tarafta. Şöyle gelelim, şu yandan da bir daha alalım. Şimdi uygulamayı nasıl yaptık ondan da Uygulamayı ben e, 12 kanat şey var benim, e, ziraya ilaç atmak için kanatım var. Tamam dozaj uygulama kaç litre suyuyla ne kadar yaratıyor? 1600 litreye, 30 ölüm yere 1600 litre yetiyor. 1600 1600 litreye 3 kilo koydum. 3 kilo koydunuz. 3 kilo. Ee, her iki uygulamada da aynı şekilde Aynı yaptınız. aynı uygulamam aynı. Herhangi Çünkü... bir şey oldu mu? Bir yan etki gördünüz mü? Hayır hiçbir yan etkisi yok şu Açkın anda. Kaç daha... peki etkiyi gördünüz? Ya atıyorum bir hafta sonra geldiğim zaman mesela yan taraftaki tarlayla kıyasladığım zaman benimki ondan boylu oluyor. Yani bir hafta da e, yani ondan nereden biliyorum? Buradaki tarla olduğu için biliyorum. Belki bu zaten olması bilmem. Şu an tam sınırdayız. Ha. Şu an sıfır tarladayız evet. Şöyle e, zaten görünüyor. Baktığımız zaman e, bu taraf atılmayan. Bu tarafa doğru dönelim. Tam sınırda. Evet. E, tavsiye Bu atılan yer. Bu, bu ürünü tavsiye ederim Ürünün bütün önce önce sonra arkadaşlar tavsiye ederim. Şimdi e, yonca üretimleri de biliyorsunuz e, katma değer anlamında çiftçimize para kazandıran bir ürün. Evet. Hayvancılık çünkü çok yoğun, geniş çaplı Devam. yapılıyor. E, kuraklığa dayalı. Evet. İklimsel dengesizliğe dayalı e, susuzluk stresleri vesaire. Şimdi bu yonca da Havaların bu kadar sıcak olduğu dönemlerde herhangi bir stres yaşadım mı? Saldı mı stres kendine? Stres yaşamadı hayır. Ee, yani havaların çok sıcak olmasına rağmen bu boyu ben beklemiyordum. Bu Ama boyu oldu. Beklemiyorduk. Şu anda oldu. şey oluyor. Tahmini ne çıkar burada gene? Tahminin büyük bir ihtimal bu sefer 650 çıkması lazım. 650 çıkması lazım. Evet. Allah bereket versin. Eee öncelikle Alaşehir buradaki yonca üreticileri. Evet. Tabii ki ürün sadece yonca da değil, bağda da. Bağda Kuran da. Kullanılıyor. Kullanılıyor. Evet, kullanılıyor. bağ konusunda da çok başarılı. Onları da çekimlerini yapacağız. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim bütün çiftçi arkadaşlara. Yonca solanlar kullansın yonca solanlar kullansın evet. Peki son bir şey daha sorayım. Şimdi e, almış olduğunuz, kullanmış olduğunuz rekor gübri ürünün burada 3 litreyi e, 30 dekara attığınız. Nasıl 30 dekara, 30 dekara evet. attığınızdaki e, maliyet hesabını yaptığınızda zaten bir e, 550'den 530'dan 600'e. 600'e. Evet evet. 80-90 paket 80-90-100 pakete kadar çıkıyor. Evet. Bu var. Bir de e, sezonun getirdiği zorluk mesela sıcak, yaz sezonunda evet. oluşmayan bir kaybınız var. Evet. Standart devam ediyor. Bunları hesaplarsak maliyet anlamında uygun mudur size? Uygundur evet. Uygundur. uygundur. Çünkü, uygundur. çünkü uygundur. bazen ilk bakışta üreticiler... İlk, e, ilk ilk baktığımda benim fiyat yüksek geldi gördüm ama şimdi değil ki, artık. Çok yüksek ama e, rekor gübre nokta atış bir üründür. Evet. Sonuç verir, çiftçimize para kazandırır, memnun eder. Herhangi bir bağımlılığı yoktur. Evet. Aynı şekilde aynı periyotta uygulama zamanı ve dozlarında uygulanırsa bu sonuçları alırsınız. Evet. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Var mı istemediğiniz? Buradan olur. ekranlardan söylemek istedim. Teşekkür ederim. Bütün çiftçi arkadaşlara bereketli yıllar dilerim. İnşallah biz de bol bereketli olsun diyoruz. Amin. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Evet.